izleyiciler CBL Ankara'da kazananlar Kulübü'nde altın Sezon ikinci hafta mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları büyük bir üstünlükle karşılaşmayı kazandı. Karşılaşmayı kazanan takımdan Mehmet Cemil yanımda sevgili izleyiciler. Mehmet ile birlikte mücadeleyi kazanan takımı konuşacağız. Öncelikle tebrik ediyorum Teşekkür bugün de. Tebrik. Davul davul yapmayı başardınız. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle tekrar burada olmak çok güzel. Tekrar sahada olmak. Tekrar bu ee, seyirciye karşı oynamak çok güzeldi gerçekten. Ee, bir buçuk senede çok özlemiştik. Ee, geçen hafta da iyi mücadele etmiştik ama sonunu getirememiştik. Bu hafta başından sıkı tuttuk işi. Ee, karşı takıma da öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ama kazandık, mutluyuz. Ee, i̇yi çalıştık bu hafta. Ee, o yüzden çok mutluyuz. Yani. Söyleyeceğim başka bir şey yok açıkçası bu konuda. Ee, teşekkür ederim her şey için size de. O kadar. Ben de teşekkür ediyorum. Ve takımınız sizi tebrik teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Devlet Emir yollarında Mehmet Cemil'i bizlerle birlikteydi. İkinci haftada ilk karşı, ilk galibiyetini alan takımı değerlendirdik. Yeni gelişmelerle sizlerle birlikte olunca hep hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, CHB'li Ankara sezon ikinci hafta mücadelesinde Türk Telekom Hacettepe Üniversitesi tıpla karşı karşıya gel. Türk Telekom 2'de 2 yapmayı başardı. Mücadele başından sonuna kadar gerçekten çok güzeldi. Öncelikle Türk Telekom takımını ve sizi tebrik ediyorum. Mete Bey siz neler söylemek istersiniz bugün takımınız adına mücadele ile ilgili? Öncelikle Çoğu zaman gerçekten eşitlik çünkü bozulmadı. Öncelikle sezon hayırlı olsun herkese. Gerçekten zor bir sezon geçeceği belli. Yani işte iki yıllık bir pandemi süreci var. E tabi son şampiyon olunca herkes bir bize karşı daha böyle motive geliyor. Biz de tam hazır değiliz aslında, tam kadro olarak çok az idman yapabildik. Bugün de dönem dönem, periyod, iyi periyotlarda iyi mücadele ettik. Zaten belli farklara ulaştık ama sonra biraz düşüş yaşandı tabii. Yani bence sezonun daha başında daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Her topu, yani atladılar, hepsi aslanlar gibi savaştı. Hepsini valla tebrik ediyorum gerçekten yani. De Türk Telekom takımını last Korki bir ailesi olarak takip etmeye devam edeceğiz ve başarılar diliyoruz. Umarım gelecek maçlarda da yine Çok birlikte oluruz. Da. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara altın sezonda ikinci hafta mücadelesinin ikinci karşılaşmasında Türk Telekom'un galibiyetiyle birlikte sonuçlanmış olduğu günün diğer karşılaşmasına görüşünceye dek hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, Ankara altın sezonu ikinci hafta mücadelesi tüm ile devam ediyor. Ankara'da şekilleri odasında ligimize yeni katılan Gazi Üniversitesi tıp takımını bambaşka bir şekilde yendi. Takımda da ön plana çıkan ve büyük sayılara izah atan özellikle üç sayılık katışlarınızla takımı gerçekten ayağa kaldırdınız ve dik tuttunuz. Gökhan yanımda bugünkü mücadelenizle ilgili neler söylemek istersiniz? İkinci hafta ve ilk, ilk galibiyet. İkinci hafta istediğimiz gibi oynayabildiğimizi düşünüyorum bu hafta. Öncelikle gazi tıplı arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Biz de koçumuzun istediklerini hani yapabildik ve istediğimiz şekilde oynayabildik ve galip geldik. Açıkçası çok mutluyuz. Gelecek haftalarda peki bizleri neler bekliyor Ankara şekiller Odası takımında? Çünkü gitgide artan bir iğme göreceğiz gibi duruyor takımda. Yani tabii biz de öyle umuyoruz. A grubuna çıkıp orada mücadelemize devam etmeye açıkça planlıyoruz. Bakalım neler gösterecek bize. Teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum takımımıza. Sevgili izleyiciler, günün artık ikinci haftasında 3. mücadelesinde Ankara Dişhekimleri Odası Gazi Üniversitesi takımını mağlup etmeyi başardı. Bizler de günün diğer karşılaşmalarında sizlerle bilince birlikte olunca ederek hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, DEBEL Ankara Altın sezon 2. hafta mücadelesinde Türk Traktör Vakıfbank mücadelesi gerçekten büyük bir heyecanlı sahne oluyor. Vakıfbank Sonunda yayınmayı başardı. Tabii ki bu galibiyet mimarlarından Mertcan'la takımın baş antrenörü Caner Bey ben bizlerle birlikte neler söylemek istersiniz bugün takımın ve kendinizin mücadelesiyle ilgili? Çok eğlenceli bir maçtı. Benim için galiba bu, bu sene ilk ilk defa SİBEL oynuyorum. Eee ilk defa Vakıf'a girdiğim için SİBEL başladık. Çok eğlenceli maçtı. Ya i̇nanılmaz inanılmaz bir şekilde e, burada mücadele vardı ve Vakıfbank'ta takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. aynı zaman rakip takımı da tebrik ediyorum. Çok eğlenceliydi, Teşekkür ediyorum sadece. Siz neler söylemek istersiniz takımınızın bugünkü kıyasıya mücadelesiyle ilgili? Çünkü gerçekten son tapa kadar mücadele gerçekleşmişti. Öncelikle iki yıl aradan sonra basketbolu özlediğimiz e, aşikar ve inanılmaz mutlu bir şekilde özlemle e, tekrar CBL ailesiyle tanışmak bizi mutlu etti. E, oyuna gelirsek bayağı zevkli dediğiniz gibi bir mücadele Karşı tarafında bizim de karşılıklı sonu topa kadar mücadelesi bence izleyenleri de acayip derecede mutlu etmiştir. Galip geldiğimiz için bir de bizim eksiklerimiz çoktu bugün. Takımımızın en önemli oyuncularından bir ikisi yoktu. Bu galibiyet bizim için daha da anlamlı oldu. Vakıf Bank'a bütün takım takımımı kutluyorum öncelikle. Karşı takımda mücadele eden herkesi de kutluyorum. Biz de sizleri tebrik ediyoruz. İlerleyen haftalarda yeniden görüşünceye dek. Görüşmek Sevgili izleyiciler, vakıf Anklu'nun Türk traktörü yenmeyi başardı ve ligeye galibiyetle başladı biz de. Diğer karşılaşmada görüşünceye dek, hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, CHB'li Ankara Altın sezon ikinci hafta mücadelesine son karşılaşma Türkiye Petrolleri ile TUSAŞ takımı arasında gerçekleşti. Şu anda kaptan Burak yanımda ve TUSAŞ takımı bambaşka bir mücadeleyle, bambaşka bir farkla... İlk hafta mücadelesi kazanmış oldu aslında ikinci hafta ama sizin için ilk hafta neler söylemek istersiniz bugün takımın bambaşka havasıyla ilgili? Valla e, öncelikle tüm takımlara ve e, kendi takımıza hayırlı olsun. E, sakatlıksız, e, kazasız bir e, yıl diliyorum. E, bugün e, takım iyi oynadı. E, bayağı biz ara verdik. E, pandemiden dolayı daha yeni yeni aslında ufak ufak idmanlara başlıyoruz. E, ufak ufak e, birimize daha çok alışacağız. Umarım e, güzel bir şekilde sonunu getiririz, hep beraber güzel bir şekilde güzel bir sezon e, bizi bekliyor. Baban hakkında neler söylemek istersin, mücadelesini babanın nasıl buldun sen? İyi. İyi miydi baban? Evet. Takım nasıldı? iyi de. Takım da iyiydi. O zaman umarım sen ilerleyen dönemlerde basket adına mücadele verirsin. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Sağ olun, sağ olun. Sevgili izleyiciler Cehbeli Ankara 6. 6. sezonun 2. haftasında artık mücadeleler sonuçlandı. Biz de Klas Porti ve ailesi olarak Cehbeli Ankara'yı yalnız bırakmadık. 3. haftada görüşünceye dek hoşça kalın